Bugün 11 Mayıs 2022 Çarşamba, Berkür günündeyiz. Başak Burcu'ndaki ay güne pratik ve titiz enerjiler veriyor. Sabah saatlerinde ay Boğa Burcu'ndaki Uranüs'te üçgen açı yapacak. Güne heyecanlı ve coşkulu başlayabilir, hızlı gelişmeler karşısında spontane davranışlarda bulunabiliriz. Günlük işler, alışverişler ve maddi konularda hızlı ve pratik çözümler üretmemiz mümkün. Başak Burcu'ndaki ay öğleden sonraki saatlerde Mars'la karşıt açıya geçerken Boğa Burcu'ndaki güneşte de üçgen görünüm yapacak. Fiziksel ve duygusal enerjimiz güçlenirken günlük aktivitelerde cesur ve girişken eylemlerde bulunabiliriz. Çevremizdeki erkek figürlerden destek almamız mümkün. İş, hizmet, çalışma, maddi kazançlar alanında planlı hareket edebilir, güvenli adımlar atabiliriz. Bugün Jüpiter balık burcundan ayrılarak koç burcuna geçecek. Jüpiter iyimserliği, neşeyi, bolluğu, büyümeyi, gelişmeyi temsil eder. Bulunduğu burcun temsil ettiği alanlarda şans ve fırsatlar karşımıza çıkarır. Jüpiter Ateş elementi Koç burcunda kişisel hedeflerimizi büyütürken daha gelişken ve cesur davranabiliriz. Liderlik ve yönetim becerilerimiz artabilir. Ancak aşırı iyimser, cesur, cömert, sabırsız eğilimlerde gözlenebilir. Maddi manevi risk aldığımız alanlarda daha temkinli ve güvenli olmaya çalışmalıyız. Siz de şimdi kanalımıza abone olun, yorumlar bölümüne sorularınızı yazın, sürprizlerimizden haberdar olun.